Merhaba Webtekno takipçileri Bu videomuzda sizlerle birlikte Elephone'un uygun fiyata sattığı telefon serilerinden bir tanesi daha karşınızdayız Bu videodaki konuğumuz Elephone U3H bu arada videoya başlamadan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar geçtiğimiz günlerde elefonun PX modelini o pop-up kameralı olan versiyonunu incelemiştik. Onu da kartlarda veya aşağıda bir yerlerde bulabilirsiniz. Şimdi çok fazla vakit kaybetmeyelim. Her zaman olduğu gibi gelin telefonun kamerasıyla incelememize giriş yapalım. Arka tarafta iki tane kameramız var. Bir tanesi 48, bir tanesi de 5 megapiksel. Bu işte portre modu vesaire gibi çekimlerde bizim imdadımıza yetişiyor 5 megapiksellik kameramız. Ön tarafta da 24 megapiksellik çözünürlüğümüz var. Öncelikle 48 megapiksel modunda çektiğiniz o Fotoğraflarda tabii ki de kayıplar oldukça az oluyor. O fotoğrafı istediğimiz gibi kırpabiliyoruz vesaire. Çok fazla kayıpla karşılaşmıyoruz. Bunun dışında çektiğim fotoğraflarda gördüğüm genel kanı şu şekilde arkadaşlar. Fotoğraflar gün ışığında gayet güzel, gününüzü kurtarabilecek şekilde çıkıyor. Sadece parlak alanlar bazen olduğundan fazla parlak çıkıyor. Ve fotoğrafta bazen rahatsız edici olabiliyor. İyi ayarlama yapmanız lazım. Bunun dışında düşük ışığa geçtiğimiz zaman performans tabii ki de birçok telefonda gördüğümüz gibi düşüyor. Portre modunda çok büyük sorunlarla karşılaşmadım. Saç vesaire gibi yerleri ayırmada çok büyük sorun yaşamıyor. Öyle çok fazla da yapay durduğunu söyleyemem. Video tarafına baktığımız zaman maalesef 4K çözünürlüğümüz yok arkadaşlar. 1920 1080lik bir çözünürlükte yani Full HD video çekebiliyorsunuz. Optikli sabitlememiz de yok. Elektronik sabitliyor yani iyi istediğimiz muhabbet var bu telefonda. Ön kameraya baktığımız zaman ya portre modumuzla ön kamerada bu sefer yapay olarak var arkadaşlar. Bazı durumlarda fotoğraflarda kontrast değeri düşüyor. Yine ayarını iyi yapmanız lazım. Bunun dışında portre modu ön kamera içinde fena çalışmıyor bence. Şimdi gelin birazcık da telefonun tasarımından bahsedelim. Öncelikle telefona ön taraftan şöyle karşıdan baktığınız zaman Ekranda gördüğümüz tek şey ön kameramız delik şeklinde yapılmış arkadaşlar Öyle çentik damla vesaire gibi bir durum yok Gördüğünüz gibi komple bir ekranımız var arkadaşlar 6.53 inçlik IPS LCD bu ekranımız 1080'e de 2140 gibi günümüz koşulları için gayet ideal bir çözünürlüğü var 395 DPI olan bu ekranımızın 60 Hz olduğunu da hatırlatalım Kendi web sitelerinde %91'lik bir ekran gövde oranı olduğu belirtilmiş arkadaşlar Tabi bunu ölçümle ve şansımız yok biz de o siteye güvenmek durumundayız Şöyle bir şey var. Kenardaki çerçeveler telefonun arka rengi farklı olduğu için ve o çerçeveler de siyah olduğu için çok az kalınca duruyor. Ancak tabii ki de böyle tam ekran telefonlarda sosyal medyada gezinmek ya da bir şeyler izlemek oldukça keyifli bence. Ön ve arka taraf cam. Zaten arka taraf cam olduğu zaman bütün telefonlarda kaçınılmaz olarak birazcık parmak izi kalıyor. Telefonumuz 8.7 mm. Bir kalınlığa sahip. Aynı zamanda da 187 gramlık bir ağırlığımız var. Öyle çok ağır bir telefon olduğunu söyleyemem. Suya dayanıklı bir telefon değil. Öyle bir sertifikası bulunmuyor arkadaşlar. Ses, açma, kısma ve güç düğmeleri telefonda böyle sağ elinizde tuttuğunuz zaman baş parmağınızın hemen altında kalıyor. Gayet rahat ulaşılabilir bir yerde bu iki Üç 3.5 mm'lik herhangi jack girişimiz yok. Alt tarafta bir tane mono hoparlörümüz var. Stereo bir hoparlör yok. O da hemen Type-C girişinin sağ tarafında bulunuyor. Hoparlör öyle aman aman kuvvetli çok güçlü ses veren bir hoparlör olduğunu söyleyemem. Ancak tabii ki de gündelik hayatta işinizi rahatlıkla görür. Arka tarafına baktığımız zaman tasarımda da arka kameraları ortak bir havuzun içine yerleştirdiğini görüyoruz. Bu iki kameranın arasına da flashımız yerleştirilmiş. Ortaya doğru geldi o fiziksel parmak izi okuyucumuzu görüyoruz. Ekrana gömülü bir parmak izi durumu yok arkadaşlar. Aynı zamanda güvenlik önlemi olarak yine yüz tanıma mevcut. İkisi de tabii ki de piyasadaki en iyisi değil ancak gayet güzel bir şekilde, düzgün bir şekilde çalışıyorlar. Kutu içerisinde Android 9 ile birlikte geliyor ve saf Android sürümüne oldukça yakın arkadaşlar. Öyle gereksiz bir uygulamalarla doldurmamışlar telefonun içine. Bu benim gayet hoşuma giden bir şey. Ben istediğim uygulamayı marketten rahat bir şekilde indirip kurabiliyorum kendisi Ülkemizde benim bulabildiğim kadarıyla sadece bu Britin Crystal denilen böyle maviden pembeye doğru degradeli bir şekilde geçen bir rengi var. Bence oldukça şık bir renk arkadaşlar. Genel olarak U3 ay hakkında şunu söyleyebiliriz. Tasarım açısından rakiplerini gayet rahat bir şekilde yakalamış, güncel tasarım öğelerinin üstünde taşıyan bir cihaz. Şimdi gelin biraz telefonun donanımından bahsedelim. 2020'de fiyat performans sınıfı telefonlar için tanıtılan Helio P70 işlemciyle birlikte geliyor bu cihaz. 2.10 GHz'e kadar hızlanabiliyor. Aynı zamanda 8 çekirdekli bir işlemci. Günümüzde arkadaşlar tabii ki de çok daha güçlü, çok daha kalsız denilen işlemciler mevcut piyasada ancak bu telefonla da işlem ile birlikte ve Remy ile birlikte oyun konusunda çok büyük bir sıkıntı çekmiyorsunuz. Özellikle yüksek çözünürlüklü bir ekranınız varsa ki U3H'de bu var arkadaşlar. Oyunlarda sorunsuz bir şekilde oynayabilirsiniz. Hafıza konusunda bence rakipleriyle çok rahat bir şekilde yarışıyor. Hatta onları geçiyor. 256 GB'lik dahili bir depolama alanı var ki bunu SD kartta, Micro SD kartta takabiliyorsunuz ki uzun bir süre ihtiyacınız olmaz. Aynı zamanda 8 GB RAM'iniz var. Bu da telefonun akıcılığına oldukça önemli katkılar sağlıyor. Yani U3H için şunu söyleyebiliriz aslında depolama seçeneklerini düşündüğümüz zaman bu fiyat aralığında bu özellikleri sunan nadir telefonlardan bir tanesi. Şimdi gelin telefonla birazcık PUBG oynayalım arkadaşlar. Hem ben pingden bahsedeyim hem de oyunda ne kadar ısınıyor, neler oluyor ona bakalım. Sonra da zaten videomuzun yavaş yavaş sonuna geleceğiz. 3500 miliamperlik bir batarya ile birlikte geliyor telefon. Kablosuz şarjı da destekliyor. Standart bir kullanımda bir günü tamamlayabiliyoruz bataryamızı. Yaptığım testlerde yarım saatte %0'dan %30 seviyelerine yaklaşık 1 saat 50 dakika gibi bir sürenin sonunda da tam şarja yani %100'e ulaştığını belirtelim. Tabii ki günümüzde çok daha hızlı şarj teknolojisine sahip çıkan cihazlar mevcut. Kutu içeriğinden çıkan adaptörle bu değerlere ulaştım yaptığım testlerde. PUBG sonuçlarına baktığımız zaman da 15 dakika boyunca PUBG oynadık. Başlarken şarjımız %71'di. Sıcaklığımız da dışarıdan ölçebildiğiniz kadar yaklaşık 30.7 derece civarındaydı. 15 dakika boyunca PUBG'yi orta ayarlarda gayet akıcı, rahat bir şekilde oynayabildik. Şarjımız %65'e düştü yani %6'lık yaklaşık bir kaybımız var. Sıcaklığımız ise 38 derece seviyelerine yükseldi. Bence değerler Elephone U3A için gayet iyi. Şimdi oyunumuzu oynadık arkadaşlar değerlerimize baktık. Yavaş yavaş son sözlerimize gelebiliriz. Her zaman olduğu gibi son sözlerimizin başında fiyattan bahsediyorum arkadaşlar. Videoyu çektiğimiz tarih itibariyle telefon U3H'yi e 3000 TL'ye alabiliyorsunuz. Günümüzdeki telefon fiyatlarını düşündüğümüz zaman bence U3H'ye gündelik birçok ihtiyacımızı rahatlıkla karşılayabilecek bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. 3000 TL pahalı dediğiniz duyar gibiyim arkadaşlar ancak günümüz koşullarında 3000 TL artık telefonlar için böyle fiyat performans telefonlarına baktığımız seviye oldu. Benim sözlerim bunlar arkadaşlar ancak sizin de fikirleriniz merak ediyorum. U3 hakkında neler düşünüyorsunuz mutlaka yorum bölümünden bizlere ulaştırın diyelim. Ayrıca şurada bir beğen butonumuz var. Videoyu beğendiyseniz o düğmeye de basmayı unutmayın. Başka bir teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka webteknolojiklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.